Hocam bu kadar kolay bir din herkese lazım. E doğru. Allah'ın hükmü bu. Bak Hz. şeytan Allah'a sınalım. Allah diyor bunu. Evet. Hz. İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor bak. İslam dini için bak. Hz. İbrahim'in dini gibi kolaydır. Bak arkasında ne diyor Allah? Allah sizin için zorluk dilemez. Kolaylık diler diyor. İslam dini kolay. Sizi özellikle zorlaştırdılar. İçinden çıkılmaz bir dinhane getirdiler ve dinden uzaklaştınız. Bu bir şeytanın oyunuydu. Oyunu bozuyoruz şu an. Evet.